Evet arkadaşlar 28 Ocak Pazartesi'nin 2. formülüne hoş geldiniz. Burada 2'nin ikili kombinasyonlarını oynuyoruz. Toplam 16 kupon oynuyoruz. Amacımız önce verdiğimiz parayı almak sonra üstüne para kazanmak. Burada bir kupon tutarsa verdiğiniz parayı aşar. İki kupon tutarsa zaten fazla fazlasıyla iki katı üç katı alabilirsiniz. Burada püf nokta şu. Bakın üstüne basa basa söylüyorum arkadaşlar. Çünkü yorum yazanlar var herhalde anlamıyor arkadaşlar. Burada 16 kupon var. Yani 3 maç üzerinden bir formülü yapıyoruz. Buraya 2 maç ekleyeceksiniz. Yani takip ettiğiniz takımların 2 maçını ekleyeceksiniz. Alacağınız para bu eklediğiniz e, maçların ganyanına göre yükselir veya alçalır arkadaşlar. Eğer e, 18 16 kupon var burada. Vereceğiniz para 48 lira. Eklediğiniz maçın oranına göre, ganyanına göre bir kupon tutarsa zaten verdiğiniz parayı çıkartırsınız veya fazlası da olur. Ama iki kupon tutarsa o ihtimal de var. Çünkü ona göre bir formül çok çok daha fazla para alıp keyfinize bakarsınız. Şimdi bakın 28 Ocak pazartesinin formülüne geçmeden önce size ispatını yapalım. 21 Ocak 2019 pazartesi günü aynı sistemi oynamıştım arkadaşlar. Onun videosunu da çekmiştim. Beni sürekli takip ediyorsanız eğer o videomuzda izlemişsinizdir. 525, 155, 523'ü seçmişsiniz. Bakın, so, ikinci kupon yukarıdan aşağı, birinci ikinci kupon diye yazıyor. İkinci kuponu yuvarlak içine aldım. Bakın, 01 01 2 diye yukarıdan aşağı 500 555 523 tutmuş. Buna iki maç ekleyenler e, bu kuponda verdiği parayı çıkardı. Ganya'nın yüksek sayı eklediği maçlar e, zaten verdiği paranın üstüne aldı veya zarar etmedi. Şimdi devam edelim. Aynı sistemi uyguluyoruz arkadaşlar. 28 Ocak 2019 Pazartesi. Şimdi buradaki e, olay şu. Bir maçın berabere bitme olasılığı %10-15 civarında ama birinden birini yenme olasılığı %80 civarında. Ona göre oynuyoruz arkadaşlar. Ve birbirine yakın olan ganyanlar. Bakın 437-1-2 dedik. 2-15-2-45. 1 ve 2'nin ganyanları. 439-1 ve 2'nin ganyanları. 2-12-60. 160-600. Onun zaten tutmama şansı yok. Şimdi 437 Gördüğünüz gibi 439 gördüğünüz gibi birbirine yakın ganyanlar. Niye? Çarpıldığında ganyanımız yüksek olsun. Para yüksek olsun diye arkadaşlar. Şimdi burada yaklaşık 2 kere 2 4 bu x8 kuponda 2 4 8 ganyanımız zaten cebinizde tuttuğunda arkadaşlar. Tekrar üstüne basa basa söylüyorum. 2 tane maç ekleyeceksiniz bu 16 kupona. Onda siz bulacaksınız arkadaşlar. Biraz da şansa güvenmek gerekiyor. Şimdi 437'ye 1 2 dedik ya bakın yukarıya birinci satıra 437 1 1 1 1 yan yana 4 tane 1 yazdık. Yukarıdan aşağı birinci kupon, ikinci kupon diye yazıyor. X8 kupon. Birinci satır devamında 437'ye 2 dedik ya. 2 2 2 dedik. 439'a indik. Yine 1 2 dedik. 439 1 439 1 yan yana yazıyoruz. Sonra 2 2'yi yazıyoruz. İkinci satır devamına indik. Tekrar 1 1 yanına tekrar 439 2 2 dedik. 163. satıra bakıyoruz. Yukarı çıkın. 160'a alt üst dedik. Soldan görebilirsiniz. İlk önce e, alt sonra üst yazıyoruz. Bakın. 160. Alt. 160. Üst. Yan yana. Alt üst. Birinci satırda ikinci, e, Üçüncü satır devamında. 160. Alt üst. Alt üst diye yazdık. Bu ilk 8 kuponumuz arkadaşlar. Şimdi bu kupon bunlardan bir tutmazsa bu devam ediyor. Bu tutsun diye ikinci 8 kuponu yapıyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Bu da diğer ilk 8 kuponun sağlaması şeklinde. 2 ee, kupon tutabilir buradan da bir tane öbür taraftan da bir tane veya bir tanesi tuttuğunda zarar etmeyelim aldığımız parayı biraz da çorba parası çıksın. Tabii iki maç üstüne üstüne basıyorum 18 kupona banko 2 maç eklemek durumundasınız başka türlü verdiğiniz parayı alamazsınız ben sizde bu, buraya üç maçın kombinasyonunu yapıyorum. Şimdi bakın 437'ye biraz önce 1-2 demiştik burada 0-1 dedik 439'a biraz önce 1-2 demiştik burada 0-1 dedik. 160'a sorun değiştirmedik. Şimdi bakın yukarıya birinci satıra. 437, 0, dedik ya. Önce sıfırı yazıyoruz. 4 tane 0 bakın yan yana. 437, 0. Yan yana 0, 0, 0. Birinci satır devamına alta bakın. 437, 0, 1. 1, 1, 1, 1. 4 tane 1. Yan yana. İkinci satıra bakın yukarı 439'a. 1 ile 0 dedik ya. 2 tane 1, 2 tane 0. İkinci satır devamına bakın 439'a. 2 tane 1, 2 tane 0 yine. 160'a bakın arkadaşlar. Bir tane alt, bir tane üst. Bir tane alt, bir tane üst. 3. satır devamında bir tane alt, bir tane üst, bir tane, alt, bir tane üst. Bu da 2.8 8 kupon. Şimdi bu toplam 16 kupon. Bu arada abone olmayı unutmayın. Her gün bu videolar devam ediyor. 16 kupon 8 8 2 versiyon <gülüyor> ihtimalleri değiştirerek oynadık. 2 tane maç ekleyeceksiniz arkadaşlar. Burada 8 10'dan yan cebinizde e, buraya iki ganyan ekleyeceksiniz. Vereceğiniz para 48 lira. İki ganyan, e, iki maç eklediğiniz toplam 3 ganyan olsa. E, burada 8-10 ganyan olsa 30 ganyan. Bir kupon tutsa zaten 90 lira. iki kupon tutsa 180 lira arkadaşlar. Oluyor. E, daha az ganyanlı yazarsanız. iki kupon tuttuğunda yine 100 liranın üstünde para alırsınız. Şimdi ikinci formüle geçiyoruz. E, izlemeye devam edin. İkinci formülümüz geliyor. Evet arkadaşlar benim amacım şu.